Seda kimseye dokunmamak kaydıyla serbestsin. Demek sen tavşansın he. Box Bunny. Ev halkı ağır çekim. <Gülüyor> ne yapıyor bu kıza? Sen var ya. Seni görmüyorum, senden nefret ediyorum, seni sevmiyorum, farkındasın değil mi? Senin buradan gitmen için dua ediyorum ben. Görüşmek istemiyorum değil mi Derdin ne? Derdin ne senin Seda? Derdin ne? Seveni... Ne o program ne lan? Adı ne o programın? Adı ne adı? Big Brother mı? E ben şimdi Gar Görevlisi'yle izlemeyeceğim mi bu Big Brother'a? Ben sana söyledim diyor zaten. <gülüyor> hatırlıyorum hatırlıyorum. Sen sinirlen diye söyledim zaten. Eee, Desorke Prime ile abone olmuş bu arada. Hoş geldin aramıza. Baran Ab 31 Kademe 1 abone olmuş. Hoş geldin aramıza. Tuğba Yüzbit yollamış. CA Golden Hostum canım efendim. Hoş geldin Tuğba'cığım. Çok teşekkürler. Eee, bir de 3 tane bağış var. Onları da okuyacağım birazdan. Teşekkürler. Hatice Hanım altınlara nazar değdiğini düşünmeyeceğim dedi. Size demiş olabilir mi Ezgi Hanım? Bana dediğini düşünmüyorum çünkü bende de yeterince altın vardı. Değil mi arkadaşlar? Evet, Bana dediğini düşünmüyorum. düşünmüyorum. <gülüyor> Hatta hiçbirimize dediğini düşünmüyorum Evet hepimiz evet. altınlı bayanlarızız evet. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. Nasıl 300 lira? 300 lira kilosu eriyin. İnanmıyorum 3 lira. lira mı Üç... 300 lira Bir tepkileri çok sert oldu Yuh sıkım olsun yani Yazıklar olsun Tüh, 300 lira erik mi olur Kurt Steiner bir taşı su üzerinde arda arda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır Kim duyamadım kim Kurt Steiner 88 Sizin D 98 Anlamadım <Gülüyor> <gülüyor> Ağzında bir şey vardı galiba yiyordu onun sesini. Ne? ya. Adem Bey'in hmm. eşi isminiz neydi acaba? <gülüyor> Mümle. Ne Ne? Müminne. Müminne. Müminne mi? Ne böyle? Anlamadım. Müminne hanım. Mümle. Devam ya. Evet, Noel Baba olarak burada naim yeni baba, yıl dileklerini e, size sunmak için geldim. Ben ama... Gel oturma odası savaşı vermiş açıkçası. Burası da oturma salonu. O zaman bura salon değil mi? Yanlış mı geldik biz? Evet oturma salonu dedim. Salon mu? Oturma odası gibi olmuş yastıklar. Tamam burası da oturma salonu. Sizin ayrıca oturma odanız yok. Söylemeyecek etmek o kadar kolay değil. Çok zorlu yollardan aşman lazım. Ya hala bu arada oturma odası salon falan muhabbeti kaldı mı? Bence salon dünyanın en gereksiz şeyi bu arada. Yani bizim evde de hep şeydi. Oturma odası vardı. Salon sadece misafirler gelince kilidi açılan bir odaydı yani anladın mı? Sizin evlerde de öyle miydi bilmiyorum ama bizim eve sadece misafir gelince girilirdi. Ben 20 yıl boyunca aile evimde salona totalde maksimum 15 veya 20 kere girmişimdir. Hala öyle mi bu durum? Evet. <gülüyor> Abi çok gereksiz yani salon sadece misafirin gelip oturması için ve ha hani ha ayda bir kere zaten geliyor misafir sadece misafirler gelip otursun diye evde bir tane oda var. Kaçma sapan bir şey. Açman lazım. Nereden gelecekler? Lazım? lazım Ferhat gibi. Ben darlar açacak halim mı şimdi? Sevmek lazım. Peki. Ben zaten şairimdir ve e, e, kitabım da vardır. Çıktı. Evet. Çok gönlümü çok cezbetlemem lazım. Hatta Boğaz köprüsünden geçeceksin tekneyle. Seni seviyorum Perihan yazacaksın pankartla. Sen şiir kitabın mı var Perihan? Bu abla ne yaşıyor ya? Bu abla ne yaşıyor ya? Yok daha yazamayacağım. Ama neyse. Aşım azındayım biraz abarttım galiba. Eyvah Rümeysa ne yaptın sen? Ne yapıyorsun ya? Ay pardon ben bir hafta koşturayım ya. ya. Biri bilerek yaptın. Ay Aa, niye bilerek yapayım? Benim Şu Ne niye gülüyorsun Rümeysa? Ben gülmüyorum be. Bilerek mi? mi düşürdüm Bilmiyorum, seni? Bilerek bile düşürdüm seni. gülüyorsun usta be? Tabu da düşürdün ya. Nasıl bir sıkıştık merak ediyorsun. Cümacın ah! için. Ne yapıyorsun sen ya? Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Aynı şeyin senin yaptığını benim yaptığın. Çok mi Ay trole bak. Dur bir daha izleyeceğim. Sürprizim Nasıl bir sürpriz çok merak ediyoruz. Bu cümacını içeceğim. Bu ne Aaa! Bir de de küp kaçıyor ya çocuk gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen ya? Buraya gel! Gel buraya! Buraya gel! Aynı şeyin senin da benim yaptım. İngilizcem çok iyi değil ama. Türkçe konuşabilirsin biz yok, anlıyoruz yok, biraz. Yok yok ismini İngilizce yapmak istedim. Live life sütlaç çilekli enerji topları. Evet. Hayatını yaşa, sütlaç, enerji toplayın. Avize gerçekten e, tam bir çocuk odası <gülüyor> yani benim avizem hakkında konuşuyordunuz. <gülüyor> Şu an bu bildiğiniz şaka gibi ya. Evet gerçekten de tamamiyle bir cujuna, hello avize tam bir kaos. Kaos. Ne demeli sizce kızlar. Bir şey söyleyeceğim harbiden çocuk odası gibi lan. Duffy Duck var içeride. Hatta Duffy Duck da değil. Donald Duck var. O Donald Duck'tı değil mi? Tam bir kaos. Bu ördüğe ne demeli sizce kızlar? <gülüyor> Yine oraya şey. Evet, <gülüyor> de, point, point, point, en point. azından senin gibi 40 yaşı yansıt. <gülüyor> bir yemek yaptınız diyelim. Ee, ne yemeği yapardınız bir, İçine neler katardınız? Yeşil biber, <gülüyor> <gülüyor> tomates, onu sonra yumurtamıza koyuyoruz. Aşk menemeninin olmazsa olmazı bir malzeme var elbette. <gülüyor> Aşkımızı sevgimizi katıyoruz. <gülüyor> Aaa ama tahtı kesiyorsunuz. <gülüyor> Bana bakarken evet. tahtı kesiyorsunuz. <gülüyor> Güzel gözlerine bağlı. <gülüyor> bir villa hediye ediyorum. Edeyi Sana villa ediyorum. <gülüyor> Gerçekten çok şaşırdım buna. Yalnız şunu Doğru. söyleyeyim. Kız aşk kız laftır. <gülüyor> Paralı erkek şarttır. Okey. Ya şu şeyi izleyesim geldi ya. Var mı acaba? Dur! Heh. Kim milyoner olmak ister?